Gümüş Kolloidal-NSP İçimizdeki mikrokozmos, sağlığa dikkat etmek için yeterli motivasyon yaratır. 2005 yılında, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, Barry Marshall ve meslektaşı Robin Carrı'na verildi. Çok önemli ve ilginç bir çalışma için aldılar. Helicobacter pylori bakterisinin gastrit ve mide ve duodenum ülserlerinin oluşumuna etkisi. Yaptıkları işin adı budur. En önemli şey ortaya çıktı. Midede sessizce yaşayan bakteriler vardır. Asit onları rahatsız etmez. Bu bakterilerin asit savunma mekanizması vardır. Bu bakteriler iltihaba ve ülserlere neden olur. Ve kanser. Helicobakter ile ilgili en tatsız şey budur. Bu bakteri maalesef kansere neden olabilir. Ve ayrıca son derece sinir bozucu. Helicobakter taşıyıcıları yetişkinlerin çoğunluğudur. Enfekte olmak kolaydır. Helikobakterden kurtulma, yok etme süreci biraz zaman alır ve biraz çaba gerektirir. İlk olarak, enfeksiyon doğrulanır. Çok kolay, çok kullanışlı nefes testleri var. Daha karmaşık teşhisler var. Önemli olan bu enfeksiyonun hızlı ve kolay bir şekilde tespit edilebilmesidir. Maastricht Bir zamanlar gastroenterologlar konferansına ev sahipliği yapmak için seçilen şirin ve güzel bir şehir. Maastricht, bir protokolü bu şekilde ortaya çıktı, daha doğrusu Maastricht, bir adı verilen ilaçların kullanımı için öneriler. Ardından, önerilerin tamamlandığını birkaç konferans daha gerçekleşti. Maastricht, beş protokolü zaten kabul edilmiştir. Wikipedia bunu söylüyor. Maastricht, iki konsensüsü, Helicobacter pylori eradikasyon planlarından hiçbirinin enfeksiyonun eradikasyonunu garanti etmediğini belirledi. Helicobacter plori enfeksiyonu, klinik semptom ve komplikasyonlardan bağımsız olarak bulaşıcı bir hastalıktır. Helicobacter pylori, metablazi ve atrofi ortaya çıkmadan önce erken eradikasyon ile önlenebilen mide kanserinde ana nedensel faktördür. İki pediadan bir alıntıydı. Herkes bu enfeksiyon hakkında ne bilmeli? İlaçlara uyum sağlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları bakteriyel direnç iddia ediyor. Antibiyotikler ve diğer ilaçlar bakterileri öldürmez. Hayatta kalan bakteriler uyum sağlar. Antibiyotik direnç genlerini yavrularına aktarırlar. Bilim adamları, Helicobacter pylori'nin kansere neden olduğunu kanıtladılar. Bu enfeksiyonun kanserojenliği. Onun yaygınlığı. Dünya nüfusunun çoğunun enfeksiyonu. Bakterilerin ilaçların etkisinden kaçma yeteneği. Yüksek tedavi etkinliği ile bile, hızlı yeniden enfeksiyon olasılığı yüksektir. Yardım aramadaki ana argüman olarak Helicobacter pylori'nin kanserojenli. Ne kullanılabilir, Maastricht eradikasyon şemasından daha sık mı? Antibiyotiklerden daha güvenli olan nedir? Etkili ve zamana göre test edilmiş olan nedir? Gümüş Binlerce yıldır kanıtlanmıştır. Kanıtlanmış etkili. Güvenli Amerikan NSP şirketi, kolloidal gümüş üretmektedir. Silver NSP tüm dünyada aranan bir üründür. Milyonlarca tüketici NSP kompaniye güveniyor. NSP, en kaliteli üretici olarak kusursuz bir üne sahiptir. NSP şirketi 50 yılı aşkın süredir insanlığa hizmet ediyor. Gümüş bakterileri nasıl etkiler? Silver virüsleri nasıl etkiler? Gümüş mantarları nasıl etkiler? İnsan vücudunda doğal engeller vardır. Deri, solunum, sindirim, idrar yolu ve üreme sisteminin mukoza zarları. Tüm doğal engeller mikroflora ile kaplıdır. Mukozazarlarında ve deride güçlü bir bağışıklık savunması olması mantıklıdır. Koruyucu gümüş. Gümüş kalkan Nsp. Ürün güçlü antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu üründeki gümüş, etkinliğini artıran çok küçük parçacıklarla temsil edilir. Koruyucu gümüş, geniş bir antimikrobiyal aktivite yelpazesine sahiptir. Üründeki gümüş konsantrasyonu 18 ppm'dir. Kolloidal gümüşün gram-negatif ve gram pozitif bakterilere karşı antibakteriyel aktivitesi. Gümüş, yüksek bakterisidal aktivite sergiler. Aerobik ve anaerobik bakterilerle ilgili olarak. Antibiyotiklere dirençli çeşitler dahil ayrıca bazı virüslere ve mantarlara. Çalışmalar, farklı patojenik ve patojenik olmayan organizmaların gümüşe duyarlılığının aynı olmadığını göstermiştir. Patojenik mikroflora, gümüş iyonlarına patojenik olmayanlardan çok daha duyarlıdır. Bu nedenle, gümüş seçici davranarak zararlı mikroorganizmaları büyük ölçüde yok eder. Gümüşün mikrobiyal hücre üzerindeki etki mekanizması, gümüş iyonlarının mikrobun hücre duvarı tarafından emilmesidir. Sonuç olarak, hücre canlı kalır. Ancak bazı işlevleri ihlal edildi. Örneğin, bakterilerin bölünmesi. Gümüşün bakteriyostatik etkisi bu şekilde kendini gösterir. Gümüşün antimikrobiyal etki spektrumu, birçok antibiyotik ve sülfonamidden çok daha geniştir. Gümüş, penisilin, biyomisin ve diğer antibiyotiklerden daha güçlü bir antimikrobiyal etkiye sahiptir. Gümüşün antibiyotiklere dirençli bakteri türleri üzerinde zararlı bir etkisi vardır. Böylece gümüş iyonlarının bakterisidalden bakteriyostatiye kadar çeşitli antimikrobiyal etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Bakterisidal etki, bakterileri öldürme yeteneğidir. Bakteriyostatik, mikrobiyal büyümeyi önleme yeteneğidir. Aynı zamanda gümüş iyonlarının mikroorganizmaların hücrelerinin aksine, insan vücudunun hücrelerine zararsız olması çok önemlidir. Bilimsel bir makaleye açıklama yapılarak alıntı yapılır. Gümüş nanoparçacıkların ve iyonların antibakteriyel özellikleri ve bakterisidal etki mekanizması. Gram pozitif ve gram negatif bakteriler için uygulama noktası peptidoklikanlardır. İnsan vücudunun hücrelerinde bulunmazlar. Gümüş enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Ancak insan vücudundaki hücrelere zarar vermez. Mantar mikroflorası, gümüş mantarların büyümesini engelleyebilir. Bu deneysel olarak kanıtlanmıştır. Gümüş, bitkilerde mantar enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olan bir dizi ajana zaten dahil edilmiştir. Gümüş bazlı antiseptikler bilinmektedir ve yaygın olarak kullanılmaktadır, insan kullanımı için. Bilimsel makale alıntıdır. Gümüşün antimikotik aktivitesi. Antifungal anlamına gelir. Gümüş nanopartiküllerin çözeltileri, candida'ya karşı mantar öldürücü aktivite sergilemiştir. Silver'ın candida'yı öldürdüğü anlamına gelir. Bu arada, açık kaynaklarda bilgi bulabilirsiniz. Taç kişi kandidiyazdan muzdarip. Gümüş ve virüsler. Hepimiz, çok sayıda virüsün yaratılmasının, enfekte olmuş bir organizmanın hücrelerinin içinde gerçekleştiğini biliyoruz. Örneğin girip de kendimiz çok sayıda virüs kopyası üretiriz. Silver bu süreci durdurmaya nasıl yardımcı olur? Gümüş iyonları yeni virüslerin sentezinde yer alan enzimleri bloke eder. Gümüşün yerel uygulaması, buruna düşer. Hastalığın en başında silver, bulaşıcı sürecin gelişimini kesintiye uğratabilir veya yavaşlatabilir. Gümüş hakkında yorumlar bu ürünü çok seviyorum. Güçlü çalışır. Gerçekten çalışıyor. Bağışıklık sistemi için harika. Harika. Hastalığım sırasında silver almaya başladım. Günde 3 kez ve gün boyunca kendimi harika hissediyorum. Bu NSP ürünlerinin tümü harika. Asla başarısız olmazlar. Bu en iyi gümüş. Onu seviyorum. Onsuz asla evden çıkmam. Özellikle semptomların başlangıcında gerçekten yardımcı olur. Gümüş ne ile kullanılır? Tabi ki klorofil ile. Reparant. Sitoprotektör. Antioksidan. Enflamasyonu azaltır. Tahriş olmuş Mukoza zarlarını yatıştırır. İyileştirir. Gümüş başka ne için kullanılabilir? Faydalı mikroflora ile. Probio 11. Bacillus coagulans. Bifidophilus flora kuvveti. YouTube kanalımızda bu ürünlerle ilgili videolar zaten mevcut. Böyle bir ürün kombinasyonunun anlamı açıktır. Gümüş, patojenik mikrofloranın üremesini öldürür veya engeller. Klorofil, mukozal kusurları iyileştirir, iltihabı hafifletir. Yararlı mikroflora, silver tarafından temizlenen bölgeleri doldurur. Kötü mikroflora gitti, iyi olan geldi. Bu ürünler nasıl birleştirilir? Gümüş, sabahları aç karnına, bir çorba kaşığı, ayda 10 gün. Klorofil, silver'dan 15 dakika sonra. 1 çorba kaşığı, 1 bardak ılık su ile yapabilirsiniz. Faydalı mikroflora, kahvaltıda faydalı mikrofloraya sahip 3 NSP ürününden bir kapsül. Gümüş alımının olmadığı günlerde. Klorofil, kahvaltıdan 15 dakika önce. 1 çorba kaşığı, 1 bardak ılık su ile yapabilirsiniz. Faydalı mikroflora, kahvaltıda faydalı mikrofloraya sahip 3 NSP ürününden bir kapsül. O arada, bu mekanizma sadece mide için geçerli değildir. Ve sadece helicobakter pylori'ye değil. diş etleri ve dişler dahil tüm ağız boşluğu. Üst solunum yolları. Sindirim sisteminin üst kısmı. Bunlar silver ile doğrudan temas halinde olan organlardır. Genel bulaşıcı yükün azaltılması. Bu tüm organizma için geçerlidir. Kısıtlamalar. Silver-NSP, bir ilaç veya tedavi olarak konumlandırılmamıştır. Bu bir ek. Gümüş almanın amacı sadece iyileşmedir. Tedavi değil. Hiçbir durumda antibiyotiklerin yerine geçmez, örneğin bakteriyel bademcik iltihabı durumunda. Gümüş, temel bir tedavi planını tamamlayabilir. Ve düzenli olarak önleyici gümüş alımı ne anlama geliyor? Bir kalemle kağıt üzerinde bir nokta yapın. Bu noktada, çeyrek milyon bakteri uyuyor. Küçük bir noktada 250 bin bakteri. Ağızda kaç tane var? Bağırsaklarda kaç tane var? Bu büyük bilim adamları, helikobakterin kanseri nasıl tetiklediğini açıkladılar. Mikrokozmos çok büyük. Kendimizi doğal olarak ondan koruyabiliriz. Gümüş, klorofil, faydalı mikrofloraya sahip 3 ürün çeşidi. Güçlü korumanız ve önlemeniz. Avrupa'daki Silver NSP, kozmetik ürün olarak onaylanmıştır. Önemli! Lütfen Avrupa'daki NSP'nin web sitesinde, kozmetik, konusunda Silver'ı arayın. Gümüş, klorofil ve faydalı mikroflora kullanmanın bu yöntemi doğal, güvenli ve çok basittir. Mevsimsel soğuk algınlığını önlemek için kullanabilirsiniz. Yılın herhangi bir zamanında harika bir destek. Size ve sevdiklerinize sağlık.